Evet arkadaşlar şimdi buradaki rastarsımıza geçeceğiz. Ondan önce şurayı bir zaten daha hemen açalım. Aç Şu rastı aç şuraya koysak çok iyi olur. Evet. Şimdi de şuraya koyalım. Paketlersem burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçenlerde açtım yani kendiliğim bu gelmişti eve. Onunla açmıştık. O yüzden dikkat. Şu şeyden şu kalmış olabilir yani. Hemen şöyle bakalım. Şu kutu da var. düşecek. da düşecek. İlk önce. Hoxue poxue. Ya çıkma. Başka bir şey çık. Hoxue. Arkadaşlar şuraya şu robot spike koymuşlar valla. Mesela ondan çıkabilir Robo Spike'ı. Robo Spike'dan çıkabilir mesela. İnşallah ondan, bundan daha çıkamayan yani çok var, çok az kaldı. O yüzden de en değerli bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bunun en güzel yanı. Şöyle görün. Ee, değer falan var burada. Tabi değerini sallama Rico Bali Cro. Bu arada arkadaşlar tabi ki hukuklara katılabilirsiniz benim Brawl Stars'ta kendi Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum ben bir önceki videomda 6000 olacağım demiştim 8 biter alacağım demiştim 8 biter aldım hatta 10. yurtta falan yaptım 15. yurtta yapacağım artık Rico Bali Grove çıktı Yani şunu diyeyim Şurada değerleri yazıyor değeri filan hep canı filan sallama ama şey mesela kroz sarı leon da çıksa sarı olur çünkü hep efsanevi arasında bu ikisi ender arasında süper ender de olabilir olabilir onu tam hatırlamıyorum şuraya koyayım evet güzel bir şey için hangi kart olabilir şuradan bir tane kalmış o da büyük ihtimalle uğurlu olan Lütfen bir tane robot Spike ve Süper Ender'i gördüm. Orada Ender veya Süper Ender ama destansı da olur. Ne çıktı? <gülüyor> Ay. Nita, Rico, Bul. Arkadaşlar ben geç size anlatmıştım bunu bilmeyenler için. Arkadaşlar Bul ne biçim karakter demiştim. Ta, 2000 kupa 3000 kupa olana kadar yani neredeyse hiç yani olsa olsa birkaç rütbe falan da olmuyor. ama sonra savaş topunda şey yaptım onu bir oynadım oynadım oynadım bir baktım 20. rütbe dedim ben bununla tıklıyormuşum haberim yokmuş yani bu aslında iyi bir karaktermiş bir Yardır. Evet şöyle bu. Arkadaşlar bu arada kupa yolu da şöyle kupa yolu da diyeyim. Siz ya, maç yendiğinizde maçı yendiğinizde kupa veriyor. Kupa aldıkça da bu, bu, bu iki falan. Arkadaşlar ben tiki almak için Aykut'la beraber öyle bir uğraşmıştım ki. Hani resmen Hepsini toplatsanız zaten o kadar uğraştım. 6 bine kadar uğraştım. O kadar uğraştım zaten. Az, az uğraşmadım yani. bir yeniliyoruz, bir yeniliyoruz, yeniliyoruz, yeniliyoruz, yeniyoruz, En sonunda kupa yaptık. o coin's çıktı. Arkadaşlar, ilk baştan hiç birinin ismini bilmiyordum bunları bir anda öyle oyna oyna tabi ezburen evet, öğrendim ee, şey diyecektim ne diyecektim unuttum piper and mike arkadaşlar bundan sonra e, ben şey 7.000 kupa aldığımda şey almayacağım o ödülü ve neden almayacaksın diye sorarsanız Mega kutu var. Mega kutuyu da Sirlerle birlikte açacağım Ondan sonra E'miz alacağım. Ondan sonra 8 binde olacak. 9 binde Mega kutu, 10 binde mega kutu, 11 binde Mega kutu. Öyle öyle Mega kutu, altın falan Güç puanı derken öyle öyle Oyun bitecek. Tabi burada konuştuğumuz kadar kolay değil yani. Arkadaşlar Geçenlerde yani bayağı önce bir olay. Bir yıl falan da Ocak ayında falan olmuş olabilir. Bu arada bu bu İcopar'lı şuradan hemen bir şey göstereceğim size. Şurada olması lazım. Arkadaşlar bakın bu bul. Bu da bu. Tişörtleri farklı. Bu defans oyuncusu bul olması lazım. Bu da sporcu bul. Ya yani ikisinden biri öyle bir şey olması lazım. Tabii ikisini de koyalım. Heh, çocuğun dediğine geliyim. Çocuk bir kupa, iki bin kupa falan spike çıkarmış. Şansına bak. Benim şansım yine olası düşük, daha 6.000 kupayım. Ya Aykut 14.000 kupa, 15.000, hatta 17.000 falan olacak. Yakında Superten sesleniyorum. Supercell yaz. Herkese karakter versen çok iyi olacak. Erprimo Bull Jesse Bu da Viking Bull olması lazım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş son bir iki kartımız falan olsun. Bu arada arkadaşlar yine diyeyim ki çekilişi istiyorsanız söyleyin. Top olur. Orijinal top olur. Morty Stiko Arkadaşlar ben En çok efsanevi aralarında Kim çıkmasını istiyorsanız Diye sorarsanız Spike istiyorum aslında ben Spike'i yi sevmezdim yine Bull gibi Bull'un hikayesinde Ama Geçen Nerede yine öyle olay oldu Oyuna girdiğimde Maşallah yine herkesin Ben çift hesaplaşmaya Giriyorum niye öyle de? diye sorarsanız tek hesaplaşmada tek olduğunuz için hemen ölüyorsunuz bu arada ben de yani yine aynısı çıktı tek hesaplaşmada ölürseniz bir daha gelme hakkınız yok çift hesaplaşmada arkadaşınız ölmediği sürece gelme ihtimaliniz var Leon Leon vardı şimdi. bir tane Leon olacaktı ve Spike olacaktı başka takımlarda ben gördüm benim takım arkadaşım kimdi tam olarak hatırlamıyorum Üstüne gidiyor. Ben de kenara hemen çalıların içine saklandım. Tabi olası öldü. Leon mu kazandı Spike mı? Leon üstüne gittiği için Spike yendi. Niye öyle diye sorarsanız. Çünkü Spike attığında kaptüz attığı için dikenler her yeri yayılıyor. Ve adam o kadar prolaşmış ki oynuyor oynuyor. Yani hesaplıyor. Hesaplıyor tutuyor. O yüzden ondan nasıl fark istedim. Aslında Leon falan da kötü değil. Ama efsanevilerinin en kötü yanı canlar çok az. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı canını da açın. Ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada hangi çekilişi istiyorsunuz yazın. Evde kalın dışarı çıkmayı. Görüşmek üzere hoşçakalın.